Kıyamet ahabikum. Fakat kıyamet kıyamet olur. <gülüyor> ve Abdullah ve سوف يروه كل Ne güzel hadis-i şerif. Ne güzel. Bunlar böyle sadece kağıda yazmamak lazım. iyice de ezberlemek lazım. Arapçasında ezberlemek lazım. Yani zor da değil bak küçücük bir cümle. Ama çok mühim. Hayatımızda bize ışık tutacak ömür boyu bitmeyen bir ışık. Pil alıyorsun bitiyor. Ceryanlar kesiliyor. Bak şimdi yan taraftakiler bir kısmı mikrofon iyi açılmadı. Bazı tekbirleri duydular, bazıları duymadılar. Ama bitmeyen, hayat sonuna kadar bitmeyen bir ışık. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz 7. hadis-i şerifte? mat'e mâ Sizden biriniz öldü mü? Fakat kâmet kıyâmetuhu İşte onun kıyameti kopmuş demektir. Bitti. Öldü mü? Öldü. Kıyameti koptu onun. Artık Dünya'nın bozulmasına, dağların hallaç bomu gibi atılmasına, yıldızların sapır sapır dökülmesine hacet yok. Bitti onun işi. Onun kıyameti koptu. Özel kıyameti, şahsi kıyameti kopmuş oldu. Aziz ve Muhterem Kardeşler, çok mühim. Çok mühim bir hadis-i şerif bu. Hepsi mühim de, bu fevkalade benim tüylerimi diken diken ediyor. İzamâte ahadüküm fakat kıyamet kıyamete. Sizden biriniz öldünüz mü? Kıyametiniz kopmuş demektir. Kıyameti kopmuş demektir onun. Arkasından emri veriyor peygamberimiz Efendimiz. <gülüyor> Allah'a ibadet ediniz. Ke'enneküm <gülüyor> terevnehûd. Sanki görüyormuş yasını. Karşınızdaymış da görüyormuş gibi öyle ibadet edin. Savruk değil, gafil değil, cahil değil, efendimiz aklınız başka yerde olarak değil, sanki görüyormuş gibi. Müşahede ediyormuş gibi müşahalede makamındaymış gibi, öyle görüyor gibi ibadet edin. Allah'ı, bu ihsan makamıdır işte, tasavvufun, tasavvuf makamı bu. Yani tarikatta da böyle derviş zikredecek, ondan sonra mürakaba çalışmaları yapacak. Yani daima Allah'ın kendisini gördüğü fikri üzerinde derinleşecek. وَسْتَغْفِرُوْهُ كُلَّ saatin Her zaman, burada saat 60 dakikalık zaman manasına değil, وَاَسْلَهُ فِي رُوحُ Her zaman Allah'a tevbe edin. Neden? E her zaman bir hata yapıyorsunuzdur da ondan. Namaz kılıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş ki üç defa estağfurullah deyin. Neden? E Allah'ın huzuruna girdiniz, çıktınız kim bilir. Güzel yapabildiniz mi acaba? Huzuru ilahide. Acaba vazifelerinizi güzel yapabildiniz mi? Muhakkak yapamadınız. Onun için Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah. Üç defa Estağfurullah denilecek. Şimdi muhterem kardeşlerim, düşünün ki bir haber çıksa, gazetelerde böyle birer karış harflerle efendim bir yıldız üstümüze doğru geliyor. Yarın 24'te çarpacak buraya efendim, kıyamet kopacak. Dünyanın sonu kesin bu. İlim adamları böyle söylüyor filan deseler ne yaparsınız? Nereye kaçacaksınız? Ne yapacaksınız? Günahkarlar ne yapacak? O, o yıldız gelip çarpıncaya kadar. Yani o kıyametin kopmaya başladığı zaman onun heyecanında ne yapacak insanlar? Ağlaşacak, birbirlerine sarılacak, haklarını helal et, ettirmeye çalışacaklar. al verdikler senden zorla aldığım şeyi geriye, kusuruma bakma bilmem ne filan. Bir sürü, bir sürü acıklı sahne görecek insan yani. Allah kıyamet şerlilerin başına kopacakmış. Bizim başımıza kopartmasın kıyameti Allah. O kötü günleri göstermesin. Efendim güneşin nuru kararacak, yıldızlar sapır sapır dökülecek, dağlar halaç pamuğu gibi atılacak, denizler yarılacak, hayvanlar kaçışacak. Efendim e, ayeti kerimede nasıl buyuruluyor? E, İnne zellete saati şeyin azıyım. Yani kıyametin zelzlesi çok muazzam, çok korkunç bir şeydir. Yeme tez hele küllü atın ama at. emzikli çocuğu olan anne çocuğunu unutacak. Çocuğuna kim bakar? Kıyamet kopuyor. Halbuki anne şefkati çocuğu bir yere bırakır mıydı? Bırakmazdı ama yani. Çocuğu aklına gelmeyecek çocuğu bir kenarda kalacak ve tab oküllü zati hamlin hamla her hamile kadın hamilesi olduğu çocuğu düşürecek düşük yapacak yani korkudan vedu patlayacak düşük yapacak ve teremlerse sükkara insanları sarhoş gibi göreceksin sallanıyorlar hepsi bir tarafa. ve vaım bir sükkara sarhoş değiller ama sarhoş gibi göreceksin ''Ve lakinne azabı Allah şey Çünkü Allah'ın azabı şiddetli. Kıyamet korkunç bir olay. Şimdi bu korkunç olayı biliyoruz. Kıyamet yaklaştı deyince tüylerimiz diken diken oluyor. Mehdi çıktı, Mehdi çıkacak. Bilmem, kıyamet alameti, büyük alamet, küçük alamet derken herkes de şafak atıyor biliyorum. Ben dahil. Atmayan bu şakaya gelecek bir şey değil yani. Korkunç bir şey. Bundan şafak atıyor da, bundan korkuyor da insanlar اِذَا مَتَ اَحَدُكُمْ fakat كَامَتْ كِيَامَةُ Kendisi öldüğü zaman onun kıyameti kopmuştur. Hiç bundan şafak atmıyor. Hiç bundan korkmuyor. Halbuki en yakını bu. Ötekisi gene ne kadar vakit geçer bilmiyoruz. TV kapısı kapanacak, güneş doğudan doğmayacak, üç gün doğmayacak, batıdan doğacak, bir takım alametler vesaireler filan. Millet ne e, haller göreceklerse görecekler ama bu bir anda... Medine-i arkadaşlarımız bir mimar arkadaşımız var. Bir inşaatın sorumlusu başında. Yandaki bina çökmesin diye kazmışlar. Hafriyatı yapmışlar. Kazık çakıyorlar oraya. Kazık için makineyle 7 metre çukuru kazmışlar. Demirleri koyacaklar. beton dökecekler oraya. Aşağı inmiş demirlerin ıvır zıvırını yapma işçi birisi. Konuşuyorduk. Kerpeteni ver. ip şeyi al. tele al. Bilmem ne hadi çık bilmem ne derken yandaki toprak bir kapanıyor ise tamam. Hocam diyor bir anda diyor konuşup dururken kesildi bitti iş diyor. O öbür aleme gitti biz bu alemde kaldık. İşte ömrü gitti diyor. Bir anda bir an az evvel şey yapıyordu. Öğle yemeni beraber yemişti. Efendim konuşuyorlardı, şakalaşıyorlardı. İşte bir anda bitti. Bu bu hadis şerifi hiç hatırınızdan çıkartmayın, hiç çıkartmayalım, hiç yarım hesap bırakmayın, hiç kimsenin hakkını üzerinizde bırakmayın, hiçbir kimseye efendim bir verilmedik bir hesabınız kalmasın, her şeyiniz tamam olsun, borçlarınızı ödeyin, işlerinizi tamamlayın, kul haklarını ödeyin, namaz oruç borçlarını ödeyin, hazırlıklı olun. Çünkü umumi kıyametin saati bilinmez, yani dünyanın hakiki Kıyameti ne zaman kovacak? Bilinir mi? Bilinmez. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle gelmiş, oturmuş. Peygamber Efendimiz'in yanına oturmuş. Dizini dizine dayanmış, böyle herkese bakıyor. Bu ne samimiyet? Bu kim? Gelmiş, Peygamber Efendimiz'in yanına kadar sokulmuş. Ya Resulallah, ahbirni anil İslam. İslam nedir? Bana bildir ya Resulallah diyor. Efendimiz de İslam şudur, şudur, şudur, şudur, şudur söylüyor. Sadakte. Doğru söyledin diyor. Bir daha şaşırmışlar. Allah Allah. Bu ne biçim insan ki Peygamber Efendimiz'e bir şey soruyor, ondan sonra da tasdik ediyor. Doğru söyledin diyor. Sen kim oluyorsun hani bilmeyen insan? Ha ya öyle mi der? Öğrendim, teşekkür ederim filan der. Doğru söylüyorsun. Tamam diyor. Allah Allah. Şaşırıyorlar. Tanıdıkları bir insan değil, Uzaktan geldiği belli. Fakat üstündeki elbiseler bembeyaz, yolculukta yolculuk çekmiş bir halde yok. Yani yolculuktan gelseydi, toza dumra, toprağa bulanırdı bu, devenin üstünde efendim, günlerce Medine'ye gelinceye kadar bu beyazlar böyle kalmazdı ama pırıl pırıl, tertemiz, müstesna, göz alıcı, bembeyaz kıyafet tertemiz bir yüz Resulullah Efendimiz yanına kadar da cesaretle yürümüş, yanaşmış, dizini dizine dayamış, efendim, söyle bakalım ya Resulallah, İslam nedir diyor. Ondan sonra da doğru söyledim diyor. Şaşırıyor herkes. Yani Peygamber Efendimiz'in başlarını kaldırıp da yüzüne doya doya bakamamışlar. Heybetinden Peygamber Efendimiz. Ona olan saygılarından, sevgilerinden, ömrümde yüzümüne şöyle doya doya bakamadım diyor sahabeden bazen. Böyle camiye geldiği zaman herkes başı önünde böyle dururmuş. Resulullah geliyor diye tüyleri diken diken. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakabilirmiş. Ömer Efendimiz bakabilirmiş. Sonra, peki Ahbir ni anil iman. İman nedir onu da söyle. İşte meleklerine, kitaplarına, şuna buna iman. Onlar da söylüyor. Tamam doğru söylüyorsun. Peki, İhsandan haber ver. İhsan, En te abudallaha ke فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ Yani ibadeti güzel yapmak nasıl olacak? Yüksek mertebesi nasıl olacak bu işin? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu da ibadetin en yüksek seviyesi. İbadetin en yüksek seviyesi neymiş? Allah'ı biz görüyormuşuz gibi ona ibadeti öyle yapmak. Allahu Ekber huzurundayım. Allahu Ekber secdeye vardım. Önünde secdeye vardım. Böyle görüyormuş gibi. İbadetin en kalitesi, en yüksek derecesi bu. Bunu da cevaplandırmış Peygamber Efendimiz. Ondan sonra sormuş. Kıyamet ne zaman kovacak? Efendimiz gülüyor. Diyor ki onu ne soran biliyor, ne sorulan biliyor. Yani soruyu sorandan, soru sorulan daha bilgili değil bu Çünkü Allah saklamış. İnsanlar bilse yemek yemeye halleri kalmaz. Su içme, sudan lezzet almaz olurlar. Feleklerini şaşırırlar, ağızlarının tadı kaçar. Bildirmemiş Allah. Hikmeti var. Her işi hikmetli. Kimse bilmiyor. Büyük kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz ama alametleri var. Alametleri belirmiş. Ahlak bozulacak, efendim bina artacak, zina artacak, çocuklar asi olacak, talebeler hocalarına karşı gelecekler. Efendim bilmem... İyilikler kötülük sayılacak, kötülükler iyilik sayılacak, kötü insanlar başa geçecek, iyi insanlar ayaklar altında kalacak. Efendim bir sürü böyle alametler sayılmış hadis-i şeriflerde. Ama bizim kendi ölümümüz daha yakın. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Araba kaza yapabilir, üstümüze duvar devrilebilir, gelip batabilir. Efendim kalbimiz sekteği kalp olur. Efendim şu olur, bu olur. Yani bin bir türlü sebep. Hiç unutmuyorum Ankara'da evin kapı zilini tamir ediyordum. Böyle evin camı da tam böyle manzaralı olanın öbür tarafında kaleyi görüyor bizim evin manzarası. Çok güzel. Ben böyle zili tamir ediyorum. Bir tankırtı koptu metal çarpışması, bir tankırtı koptu ne oluyor diyor şöyle başımı bir çevirdim. Havada bir uçak kanadı kırılmış aşağı düştü. İki uçak çarpıştı ya Ankara'da. Seneler önce o. Onu gördüm ben. Yani tıngırttıdan sonra başımı çevirip baktığımda uçağı böyle kırık kanatla aşağı düşerken gördüm. Aşağı düştü. Düştüğü yerden bir kara duman çıktı. Uuu diye yukarıya. Ondan sonra alevler. Ondan sonra artık haberleri duyduk. Yani Sümerbank'ın Genel Müdürlüğünün penceresinden bakan bir arkadaş anlatıyor. Hocam diyor, benzine bulaşmış adamı böyle alevler içinde koşar koşar koşarken gördüm. Yıkıldığını gördüm. Cayır cayır yandığını gördüm diyor. Nereden geldi bu ölüm? Pattada tepeden geldi. Adam şu köşede ayakkabı boyacılığı yapıyormuş. Ezan okundu diye zincirli camine gitmiş o köşeye boşak düşüyor, kurtuluyor. <gülüyor> Kurtulan kurtuluyor, ölen de ölüyor, benzinlere bulaşıyor. Bir anda abdestli miydi, gusüllü müydü, cünüp müydü, temiz miydi, pis miydi, iyi miydi, kötü müydü, hayırlı mıydı, hayırsız yolda mıydı, fesat mı düşünüyordu, fitne mi düşünüyordu, hırsız mıydı, yüzsüz müydü, namazlı mıydı, niyazlı mıydı, ne olduğu belli değil. Erzincan'da ne oldu? Sabah namazını kılarken yani zelzele oldu. Caminin içinde şehit oldu bazı kimseler. Neden şehit oldu diyoruz? Çünkü üstüne duvar yıkılarak ölenler şehit sayılıyor. Yani benim lafım değil o. Mümin ise efendim, üstüne hedim altında, inhidam altında kalanlar şehit sayılıyor. Toprak altında, şey, altında ölenler şehit sayılıyor. Yani kardeşlerim ecelin ne zaman olacağı bilinmiyor. Yani kıyametimizin ne kadar bize yakın olduğunu bilmiyoruz. Belki bize bir karış mesafede, belki biraz uzak. Uzak saymak mı doğru, yakın saymak mı doğru? Uzak saymak çok günah. Çok yanlış. Neden? Uzak saymaya tuğlü emel derler. Yani adam sanıyor ki ömrü çok uzun olacak, çok yaşayacak, çok işler yapacak, emekliliği olacak, hacca gidecek, sakal bırakacak efendim cek çekacak cek, cek derken bir gün ecel veriyor Tuğlu emel. Yani ümide diyor ki daha çok yaşarım. Bu çok yanlış. Tuğlu emel insanı aldatır. Çok yaşarım herhalde daha. Ne malum? E ben gencim. Ee, biz çok, çok dedeleri biliyoruz. Torunları ölmüş. Dede sağ torunlar gitmiş. Çok anneleri biliyoruz. Yavruları gitmiş önceden. Ben benim ilahiyatta okuttuğum kaç tane telebem var benden evvel gitti. Halbuki yaşça ben onlardan daha yaşlıyım ama belli olmuyor. Yaşa bakmıyor. O bakımdan bu hadisi şerifi de yazın. Aklınıza yazın. Defterinize yazın. Hattata yazdırın. Evinizin misafir odasına koyun. Yatak odasına koyun. İzâ <gülüyor> mâte sizden biriniz öldüğü zaman fakat kâmet kıyâmetuhu onun kıyameti kopmuş demektir. Ve'abudullâhâ ke'enneküm terevnehu. <gülüyor> Allah'ı sanki görüyormuş gibi ibadet edin. Mesajı okuyorum <gülüyor> hücülle her an Allah'a istiğfar edin. Affet Allah'ım. Kusurlarımı bağışla. Tevbe yarabbi. Rabbi. yarabbi.